Arkadaşlar bugün sizlere spor müsabakalarındaki düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Bunun sebebi ise bir izlediğim video. Bütün spor müsabakaları aklını, aklınıza gelebilecek her şey. Basketbol, velaybol, handbol, futbol. Hepsi tenis. Onların hepsi eğlence amaçlıdır. Mesela bu sene Başakçayı mutlu olduk. Ama diğer takımlar üzüldü. Üzülmesine gerek yok. Çünkü bir dahaki seneye onların da olma şansı var. Yine aynı puandan başlamayacaklar. Mesela Trabzon. Üzülmesine gerek yok. Çünkü bir dahaki seneye de yarışacak. Bir dahaki senede onlar olur. Likte 12 takımlar bunlardan birim mecburi olarak şampiyon olacak. Bunu da üzülmeye gerek yok. Senin takımın da olabilir. Başkasının takımı da olabilir. Nefret ettiğim bir takım da olabilir. Ama bunda yapacak bir şey yok. Belki sen bir puan farklı. O maç ona yenildin. Üç puan farklı kaybettin. Bunda bir şey yok. Takımına küfür etmene gerek yok. Söz söylemene gerek yok. Bir dahaki seneye sen olacaksın. Sen onu mağlup ederek sen birinci olabilirsin. Bütün tribünler yani taraftarlar kendi takımının Çampiyon olmasını ister Ama Trabzon'u istiyordu. Başakşehir oldu. Bir dahaki seneyi de Başakşehir isteyecek. Bir dahaki seneydi, bir dahaki neydi Ondan sonraki sene de. Sonra Manaseli için de aynı şey. Fenerbahçe için de. O seni şampiyon için tutacağız dedi. Fenerbahçe'yi dinle bitirdi. Tuttuğunuz takımda, arkadaşımız da olabilir, de çocuğunuz da Kısacası belki tanıyacağımız belki tanımayacağımız bir kişi olabilir. Ama onu gidip küfür etmek ya da başka bir şey yapmak ay saygısızlık olur. Hem takım olur hem ona olur. Şampiyon olmak da var, küme düşmek de var. Ee, geçen sene Fenerbahçe'ye küme düşüyordu ama ben yine sonuna kadar destekledim taraftarı olduğum takımı. yetincelikle bitirdik ama ben gidip ne kötü bir söz söyledim de formamı yırttım. Evet arkadaşlar, spor sadece bir eğlencedir. Eğlence dışında hiçbir şey değildir. Siz de takımınızı destekleyin ama şampiyon olamadı diye, hüküme düştü diye ne formanızı yırtın ne yakın formanızı ya da onlara kötü söz söylemeyin. Ayıp etmeyin. Ee, ben size videomuzda Baş başa bırakayım. Evet arkadaşlar, 400 Hoşça kalın, bay bay. Unutmayın ki spor sadece bileylem ama çıktı başka hiçbir şey değildir. Bu da unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar ben fanatik bir trabzonspor taraftarıydım Bu akşamdan sonra daha trabzonsporu tutmuyorum. Ben askeri ücret maaşla çalışıyorum. Askeri ücret maaş alıyorum ben. Bu formaya 300 lira para verdim. 300 lira para verdim bu formaya kombine biletim var, kurbette çalışıyorum. Teblas bir şeyde de kendi elimizde olan bütün maçlara gidiyorum. Ben o kadar ben e, Trabzonspor yüzünden kalktırıp, askanelik oldum ya. Yani. Trabzonspor yüzünden askanelik oldum ben. Bu takımın Allah tüm belasını versin. O topçuların, o topçuların soyunu sokunuk neyse demeyeyim de yine. O topçuların Allah belasını versin. Aldığı para hakkını vermiyle Bundan sonra Trabzonspor, Marmara Spor, Bordeaux, onların Allah belasını versin. Aha forma, Aha'daya kaydı. Evet, evet. Ancak Size ancak, ancak buya bu düşür. Size ancak buya düşür. Size buya, o kiğidini formanın hakkını verin. O kiğidini formanın hakkını verin. O köyden çocuklar günlük yevmiye gidip haçlığını biriktirip akşama Trabzon'a maça geliyorlar. Yürüme dağ var köye çıkıyorlar. Sizin Allah bin belanızı versin. Trabzon yok kencimiz Hüseyin Türkmen imiş, Abdülkadir Ömür'ümüş parmağımış. Evet. Kendi çocuğum Onların da Allah belasını versin. 30 milyonluk.